Evet arkadaşlar, şimdi size anlatmak istediğim güvenlik önlemi olarak bir önceki videoda kamera sistemini tanıttık. Bu kamera sisteminde altta sorular vardı sürekli. Birinci soru en çok sorulan sorulardan biri araç eğer bir hareket algıladığında bize gönderilen cep telefonumuza ya da tabletimize gönderilen görüntü, Sabit kalıyor mu yoksa kameranın içindeki görüntüyü mü sadece bize aktarıyor? Hayır. Size gelen görüntü birebir kamerayı vatandaş alıp gitse bile görüntü sizde telefonunuzda kayıtlı kalıyor. Gönderdiği mesaj yoluyla. Formlara baktığımda birçok şey vardı. Elektrik sorunu. Bazı arkadaşlar 220 IP kameralarla bu işi yapmaya çalışmış. 220 IP kameralar tüketim açısından sürekli kayıt zor, kış aylarında özellikle çok zor. Ama bu kullanmış olduğumuz IP kamera USB üzerinden çalışıyor, 5 voltla çalışıyor, bir amper çektiği güç ve bu da hiçbir şey, 12 volt aküde zaten gün içerisinde az da olsa bir solar yardımıyla. Aküleriniz doluyor, bunu yetiştirmeme gibi bir imkanı yok. Bu kameraları 2-3 de yapabilirsiniz. Herhangi bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. İkincisi, emniyet önlemleri açısından, bu İzmir'de özellikle gördüm, bu rotasız baranın videosunda 2 gün üst üste iki tane çekme karavan soyuluyor ve aküleri çalınıyor. Bunlar için dediğim gibi kamera sistemi Bunun e, hareket sensörü de var e, şu anda korona nedeniyle Her yer kapalı açıldığında onu da alacağım evime taktım ben O da kendi bataryası var Kendi bataryasını doldurduğunuz zaman Micro USB ile dolduruyorsunuz Bu da Yarım saatte doluyor yaklaşık 1,5-2 ay gidiyor Bu da kamerayla kombin bir şekilde çalışıyor Aynı app üzerinden e, Sırf hareket sensörü olarak Size haber veriyor hareketin olduğunu. Bunun yanında siren de takabilirsiniz. Siren de mevcut ama sirenin bir dezavantajı var 220 volt. Bunu incelemek lazım ona eğer bir 12 volt siren uygulama yapılabilir mi buna da bakacağım ilerleyen zamanlarda. Bisikletliğimiz bisikletliğimizi de çeşitli bisiklet kilitleriyle şu şekilde birbirine kilitleyerek emniyet alıyoruz. Ve bunu sökmek isteyen söker. Toprafta söker, yukarıdan geçmedik. da vidalı bir iki tane. Dediğim gibi, bu da merdivenin kilidi. Arkadaşlar, bu da arkaya asılmış olan merdivenimiz. Merdivenimiz tabi e, hırsızlar için güzel. Yukarıdaki hiklin içeri girmek için bunu kullanabilirler. Bunun içinde ayrıca Merdiven bu şekilde. Kilitliyoruz ve açılmıyor anahtarsız. Benim kapı kilidi hırsızlar için şu şekilde çalışıyor. Kapınızı kilitliyorsunuz. Ondan sonra sürgüyü sürüyorsunuz. Kilide bastığınız anda kilitlenmiş oluyor. Eğer bu kilidi kırarsalar kapının açılma olasılığı yok. Anca bunu da kırması lazım. Bu da içeriden monte edilmiş durumda. O da zor. İyi bir kilit. Tuğlenin. Bu şekilde çalışıyor. İçeride de gördüğünüz gibi emniyet kilitleri var. Altta ve üstte. Bu şekilde. İçeri girdiğinizde bunları kapatabiliyorsunuz. Benim yaptığım şey hep yoldayken. Bu sürgüyü kapatıp, kapıyı kilitleyip, ondan sonra ön kapıdan girip yatmak oluyor. Ön kapılarda da benim bulduğum bir şey, benim yaptığım bir şey, şu görmüş olduğunuz halkaları kapının şasesine delik yoluyla buradaki döşemeyi açıp büyük somun ve pulla monte ettim. Her iki kapıda da mevcut şekilde. Bunları her yerden bulabilirsiniz. Nalvurlardan. Bu benim bagajda vardı. Bagajdaki eşyaları sürgü şeklinde yapmışlar bunları. Öne ve arkaya kaydırabiliyorsunuz. Bagajdaki eşyaları sabitlemek için lastiklerle. Bu şekilde. Burada ve öbür kapıda da mevcut. Öbür kapıya da yaptım. Arkayı kilitledikten sonra şu anda biraz karanlık ha arkayı kilitledikten sonra bu iki halkayı birbirine gergiyle gerdirmek yoluyla kapıyı kilitliyorum. Kapıyı kilitliyorum. Bu da biraz önce anlattığım şey size. Şu şekilde lambamızı yakalım. Şu şekilde kilitler var. Bunları da içeriden altta ve üstte olacak şekilde kilitlediğinizde, kapınızda kilitlediğinizde 3 tane kilit. Ee, dediğim gibi bir yerde kalacağım zaman genelde dışarıdaki kilidi kitleyip kilitleyip ondan sonra ön kapından giriş yapıyorum. Ön kapıyı da gergiyle emniyete alıyorum. Evet arkadaşlar şimdi size anlatmak istediğim olay bu. Gergi dediğim olay bu. Yaklaşık bir 1 ton kadar Güç uygulayabiliyorsunuz buna. Arkayı kitleyip orta kapıyı ve bagajı kilitledikten sonra dışarıdan içeri girdikten sonra şunu şu şekilde görmüş olduğunuz gibi halkalara bir tane bu tarafa diğerini bu tarafa takıyorum. Taktıktan sonra da şu şekilde gelip ondan sonra bu şekilde iki kapıyı görmüş olduğunuz şekilde halat yardımıyla kapattıktan sonra emniyet almış oluyorum. Kapıların kilitleri kırılsa bile kapının açılma olasılığı çok zor. Ancak camı kıracak, ondan sonra bu halatı kesecek ya da açacak, ondan sonra aracın içine girebilir. Ama dediğim gibi içindeyken bunları yapmak biraz zor. Uzun yol için konuşuyorum ben bunu. Bir yerde kaldığımızda, Türkiye yolculuğunda özellikle, emniyet alabilmek adına bu şekilde bir sistem yaptım aracıma. Motokaravanlarda bunu çok rahat bir şekilde uygulayabilirsiniz. Ee, aracın kilitlerini kırıp içeriye girmesini önlemek hırsızların. Ama dediğim gibi herhangi bir yerde aracınızı bırakırsanız bu şekilde de önlem alabilirsiniz. Ee, bunun tam tersini yapmak zorundasınız o zaman. Ön kapıları içeriden kilitleyeceksiniz. Arka bagajınızı, emniyetinizi aldıktan sonra normal kapıdan çıkış yapıp Ekstra olan kilidi tekrardan üstüne sürerek emniyete alabilirsiniz. Arkadaki de aynı şekilde gösterdim size. Bagajın kilidi. Bagajı kilitledikten sonra bunu bu şekilde kapatıyorum. Perdemizi de çekiyoruz. Bu şekilde bir emniyet alıyoruz. bıraktınız, gittiniz. Bunlar e, ne kadar sağlıklı diye düşünebilirsiniz. E, bunun içinde biraz önce çekimini yaptığımız, yani seyretmiş olduğunuz kapı kilitleri, bagaj kilidi, ondan sonra genelde motokaravanlarda yukarı çıkmak için arkadaki merdiven, merdiven yoluyla yukarı çıkıp şu görmüş olduğunuz büyük hekiden içeri de girebiliyorlar. Bunu önlemek adına merdiven kilidi ya da bunu asma kilit ve zincirle de siz kilit diyebilirsiniz. Ya da merdiveni seyyar yapabilirsiniz. Seyyar yaptığınızda almanız gerekiyor ama bu demek oluyor ki emniyet aldınız mı? Hayır. İki ee, iki kişi geldiklerinde birisi yardım ederek yukarı çıkabilirler. Bunun için bir önlem yine dediğim gibi hareket sensörü kamera caydırıcı olmak adına. Ondan sonra Kapı kilitlerini Tulen'in ben kullandım normal ana kapıdan girişte ön kapıda da motor muhalinde şey, sürücü muhalindeki olan yerlere iki tane halka yaparak ön kapılara gergiyle iki kapıyı birbirine gerdirme yöntemiyle sağlamlaştırmak. Kilit kırılsa da dışarıdan kilidi zorlasalar da kırsalarda bir şekilde içeri giremezler. Açma olasılığı yok. Ancak dediğim gibi camı kırabilirler. Camı kırdıktan sonra bir şeyler yapabilirler. Ee, yine işin sonunda kamera ve hareket sensörüne ihtiyacımız var. Bu şekilde önlem alabilirsiniz. Aracınızı mümkün olduğunca kalabalık yerlere bırakmaya çalışın. Yanda kalan insanlara emanet etmeye çalışın. Sokağa bıraktığınız zaman en kötü ihtimal gözünüzün önünde olmasını çalışın. Gözünüzün önünde bir yere park etmeye çalışın. Benim yaptığım bir şey var burada. Yasal değil biliyorum ama uyguluyorum. Camıma bir tane Outdoor yani dış IP kamera taktım yine aynı marka, LSC dediğimiz bir marka, 24 saat o da 7-24 e, kayıt altında. Yukarıdan seyrediyorum onun görüntüsünü de atarım yan tarafa, şu yukarıda olacak. Ondan sonra bu şekilde önlem almaya çalışıyoruz. Aracınızı kışın mümkün olduğunca kışa eğer kullanmayacaksanız, bu Karavanların hepsinde uygulamanız gereken bir şey. Depolarınızı lütfen boşaltınız. Musluklarınızı tamamen sudan arındırınız. Ki don tabi ki bu Ege bölgesinde ya da Akdeniz bölgesinde Türkiye'de biraz zor bir ihtimal ama donma nedeniyle musluklar veyahut da borular patlayabiliyor. Açık bırakın. Hidroforunuzu kapatın. Ve muslukların, ağızların vanalarını açık bırakın. Pis su giderlerinizi açık bırakın. Donma yapmaması için, hava alması için. Bu şekilde yapabilirsiniz. E, temiz su depolarınızı temizlemek için de bir yöntem var. Bunun için ilaçlar satılıyor. Bu ilaçlar hakikaten pahalı ilaçlar. Bize bir 40 senelik karavancı bir abimiz akıl verdi. İtfaiyeciydi kendisi, Alman. Bu kullanılan... Diş tabletleri var. Takma dişleri genelde biz hep biliriz. Bardakların içine koyarlar gece beyazlaması için, temizlenmesi için. Bu kullanılan tabletler burada çok ucuz. Bilmiyorum Türkiye'deki durumun nedir. Yaklaşık bir paketi Rossman'dan ya da DM'den aldığımız zaman 2 euro civarı bir küsür. 100 tane var içinde. E bunun 30 tanesini yaklaşık bir 90 litre 100 litrelik depoya attığınız zaman yarım deposu 30 tane ilaç içine atın ve aracınızla bir tur atın çalkalansın komple ondan sonra bir iki gün beklemeye bırakın bekledikten sonra musluklarınızı açın komple boşaltmaya çalışın musluk şeyle borulardaki bütün mikroplarda ve pisliklerde temizlenmiş olsun Ondan sonra pisli doposuna gidiyor bu. Pisli doposunda da bir miktar, bir miktar ak, akıtıktan sonra bekletin. Yine bir tur atın gerekiyorsa bu çalkalanmayla e, deponun etrafındaki pisliği de komple çözecektir bütün pislikleri ve atacaktır. Ondan sonra boşaltırsanız e, Deponuzu komple bir kere doldurun. Boşaltın, bitti. Ondan sonra tertemiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Dezenfekted etmiş oluyorsunuz bu şekilde. Kullandığınız suyu yemeklerde de kullanabilirsiniz. Hiçbir sorun yok çünkü kullandığınız tabletin herhangi bir yan etkisi ya da zehirleyici bir madde yok içinde dişlerde kullanıldığı için. Bu şekilde de deponuzu temizlemiş olacaksınız. Bunu aynı şekilde kasetli tuvalet kullanıyorsanız kasetli tuvalete de yapabilirsiniz. O diş tabletlerinden atabilirsiniz. O da bayağı bir temizliyor ve pisliği alıyor ve bakterileri öldürüyor. Bize destek olmak için. Kanalımıza abone olmayı, zili aktif hale getirmeyi, beğeni atmayı, mümkün olduğunca videolarımızı arkadaşlara, karavancı arkadaşlara, kamp yapan arkadaşlara yardımcı olabilmek adına paylaşın lütfen. Bu şekilde bize destek olabilirsiniz. Biz de bu videoları daha çok çekmek için şevk alırız. Sizden tek bir cam aşağıdaki abone ol butonuna tıklayın. Zili aktif edin, yeni gelen videolara da bu şekilde haberdar olursunuz. Bu Çok teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için.